Selamlar Arkadaşlar Gerçekten Çok Büyülü Bir Sanal Gerçeklik Oyununa Daha Hoşgeldiniz Hatırlayacağınız Üzere Evet <gülüyor> Bu Alan Bu Daire Bu Yer ee, Geçenki Videolarda Size Tanıtmış Olduğum Unspoken VR'daki Büyücülük Duellosu Dediğimiz Oyun Ancak Bugün De Duello Yapmayacağım Arkadaşlar <gülüyor> oh, bir yerden Sesler Geliyor Ortam Bu arada Gayet Korkutucu Burası Oyunun Lobisi Arkadaşlar Oyunun uh, story modu geldi. O yüzden sizlerle beraber story modunu deneyeceğim arkadaşlar. Ooh, burada da televizyon açıldı. Bunu kapatamıyor bu yüz. Korkutucu. Ah, güzel. Çok <gülüyor> Şimdi storm modunu buraya topluyorduk. Oynamasında bunun üzerinden yapıyorduk galiba. Tournament Duel, Battle Solo diyeceğiz buradan. Star Chapter. Oley. Arkadaşlar bu arada şu büyülü küre olayı Gerçekten çok iyi ya O Ne derler Hani havasını büyülü küre havasını İnanılmaz şekilde vermişler Nereye çevirirsem çevireyim Şu şekilde gördüğünüz üzere içindeki resmi çok net bir şekilde görebiliyorum Ve gözünüzü kürenin içine Doğru yaklaştırdığınızda Siyahlaşıyor her şey Bunu yerine koyalım Hmm. Şuradan ben ilk bölümü oynamıştım. Ancak sizler e, oyuna yabancı olduğunuz için ilk bölümü sizlerle tekrar oynuyorum arkadaşlar. Ve başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hıhı. Oh. Hıhı. Orada ilerleyeceğimiz alanlar geldi. Bu arada aha evimizin Arkadaşlar, daha önceki bulunduğumuz lobinin burası dışı. Aynen. Uf havası çok güzel be. Oo. Oh. Galiba şeytanlar samından da arkadaşlar buraya gelirlerse <gülüyor> bunu kullanmaktan hiç çekinmeyeceğim. O yüzden geliyorsanız, gelin. Oooo bir şey geliyor. Sanırım bu kadar. Böyle ilerlememiz lazım anladığım kadarıyla. Her an bir yerlerden bir şeyler çıkacakmış gibi hissediyorum. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Oynayalı bunun story modunu e, bayağı bir oldu arkadaşlar. E, oyunun story'si daha yeni gelmedi. Ancak gene de oyunun çıkış ile karşılaştırdığımızda yeni sayılabilir. Abi ya etraf acayip iyi. Aha. Bir saniye birader gelmezsen. Hıhı. <gülüyor> Böyle ilerleyeceğiz galiba Kesin şunlardan bir iki tanesi bize doğru yönelcek şimdi O yüzden Beklesem mi diyecektim de Ooh. Hayda <gülüyor> Gelenlerden biri yönü çok fazlasıyla şaşırdı Abi şu kalkan olayı çok güzel ya Tamamen unutmuşum aşağıdan gelen sese yöneldim Of ay yumurta Süper Bu demek oluyor ki diğerlerini böyle indirebilirim Demek ki oradan öyle inmiyorlarmış Üzücü oldu çok boşuna kullandım yumurtayı ya. Tepelerine iner sandım ancak bu skill kombatta da arkadaşlar biraz önceki kullandığım skin e, Belirli ışınma yerlerine iniyor. Burada da o şekilde indi. Şimdi şöyle mi gideceğiz? Biz nereden gelmiştik ki? Oh güzel. O oh, artefekt verdi bize galiba. Ne vardı Ah heal veriyor. Heal'imizi buradan alabiliyoruz. Gayet güzel. Avna ah, sonra aşağıya bakacağım yani yok. Bakmadan <gülüyor> inmek yok. Eyvah <gülüyor> eyvah. Tüm anormal olayları düzeltiyoruz arkadaşlar. Kendimi Doctor Strange gibi hissettim şu anda. Ha. <gülüyor> Oh, bu arada canım okudu. Kalkanım kırıldı arkadaşlar. Biz kalkanımızı açalım da ne olur. Ne olmaz şuradaki yeşil cin gibi olan şeyle de savaşmamız gerekecek anladım kadarıyla. Başka yok değil mi? Şuradaki arabaya ateş edebilir miyim acaba? Ah edebildim güzel. Arkadaşlar nişanım güzel ya güzel nişan alıyorum. Lan ne geliyor? Ya iki tane. Ay vallahi sinirim bozuldu. Güzel yan tarafa ışınlanmıştım. Neredesin birader? Mahvettik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> halkanımı. Abi oradan buraya bir şeyler gelmeye gelmeyecekse hiçbir şey bilmiyorum. ulan ah kalkam olmazsa gg ay canıma ayıp denilen bir şey var Bildiğin kamikaze yapıyorlar ya yaratıklara bak Enter Sonya. Oo. Galiba Bregeceğiz. Ah. hatırladım. Oh. Buradan belli başlı materyalleri diyecektik galiba. Check his İlk önce şuna bakacağım. Allah abla, onu siz bileceksiniz. Abi tam parşama damasında, süper ya. Bu da story'nin ilerleyişindeki aldığımız küçük tablo arkadaşlar, anladığım kadarıyla. Başka inceleyip alabileceğimiz bir şeyler yok deme gitmeden öncesinde emin olmak istiyor insan. Evet başka bir şey yok. O <gülüyor> portaldan geçme kısmı gerçekten güzeldi. Evet arkadaşlar apartmanımıza geldik ve ilerleyişimiz biraz önceki oradaki masaya kaydedildi. O yüzden ikinci bölümü de hemen geçebiliriz. <gülüyor> Acaba sınıf açabiliyor muyuz? Anladığım kadarıyla bunu oynayacağız. Fazla zorlamayalım. normal gayet güzel bir zorluk seçti. İşte bu, bu buraları benim için yeni arkadaşlar. Oh dur kaçma lan. Abi şimdi başka bir büyücünün yediği haltı biz düzeltmek zorundayız galiba. Aaa canı gidiyor güzel. Aaa bu senin işini görür. <gülüyor> tek attım. <gülüyor> Elimde fireball varken ışınlanırım <gülüyor> ben kardeş. Abi etrafta baya korkutucu, bir de akşam olmak üzere gibi bir havaya sahip daha da kederli ve şey olmuş böylelikle. Bir şeyler gelecek tamam anladım. Oraya bir şeyler ışınlandı en son görebildiğim kadarıyla Seni aptal küçük yaratık Umarım PvP'de olduğu gibi bunlar da benim enerji yumurtalarımı kıramıyorlardır. Hop artefekt topladık arkadaşlar. Bunlarla birini tekleyebilirim ama Teklemeyi Düşündüğüm ki Şuna bak heykeli parçalıyor. Neyse ki tekiyorlar neredeyse ya. O, o olayını sevdim. Iıııı şey her neyse hiç sevmedim onu. G Smith Oha yok mu etti o? Canımızı topladık bu güzel Buraya mı gelmemiz lazım? Eee nasıl yapacağız? <gülüyor> Birader nasıl yapacağız o dediydi bir dakika. Aaaa artefakti efekti birleştirmemizi istiyor arkadaşlar lan Ulan be Ve Bunları bu arada oyunda her haritanın farklı canlandırdığınızda pvp sırasında şu şekilde canlanıyorlar Radar, sen benden sindir umarım Aaaaaaaaa Ne? Artifekle savaşmamı istiyor. Güzel kendisine sektirdik. Bu da bir şey bu da bir şey bu da bir şey. Abi enerji tapları neredesiniz? Yaz bu yaptığına adilik denir. İki yumurtayı da topladık. O direkt dendi. Abi son anda şından baçıldı. Böyle tehlikeli yaratıklarla karşılaşma hiç seviyorum. Ah, toplanıya iken Tekrardan mühürledik arkadaşlar Bunun mühürü bir daha çan olursa var ya neyse <gülüyor> Söylemiyum artık Uu. Ve Git Bu dünyadan silin Abla sana hemen returnleyelim yani sen iste yeter ki Orada gayet hızlı sürdü. Aa, ablamızın burada bir konuşması var. Ya şu şekilde, <gülüyor> şu şekilde ışık ışık gezme olayı çok hoş ya. Aa, oyunun ilk düellosunda yendiğimiz abi de orada. Tam geleceğim yanına tabii açılır açılmaz selam birader aramızda dargınlık olmasın topladık. Bize hikayesini anlatıyor With luck will draw the killer out. Oraya eklendi yeni story modu. Acaba bu şimdiki oynayacağımız yeni sınıfın şey ismi. Orada bize sınıf veriyorlar mı? Onda merak ettim. Bunları açıyoruz. Böyle beleşten olmuyordur umarım. Ya yani şu ana kadar sadece tek sınıf ee, açmışım. O yüzden hala daha bu açık. Belki diğer ablamızın büyücü ablamızın sınıfını oynamamla beraber yeni bir yer, yeni bir alan açılır. Şimdi en son ilk bunu oynadık. 4 Hayır! Hayır lan! Ulan yanlış koyduk ya! Arkadaşlar. Yaptığımız küçük bir yanlışlık üzerler. <gülüyor> Daireye geri geldim. Küreyi abla beraber ana yeri oturttu. Bu hiç hoş değil. Aynen ya bu bu bu continue dediğine göre okusam keşke. Bir tık zorlaştırarak arkadaşlar şöyle yeni yeri oynayalım. Umarım çok zorlamaz.